Evet arkadaşlar burası Karabük Şirin Evler 200 Evler Karabük'le emsellerimiz seyrediyorsa bu gördüğünüz Şafak Sitesi. Hemen şuradan camide göstereyim bilenler için bakın karşı cami. Şimdi 23 Nisan evde kaldığımız için koronavirüsten burada gördüğünüz gibi Şafak Sitesi'nin çocukları şimdi arkadan fondan gelecek İstiklal maaşı tam tam saat 9'da ve istekler maaşını söyleyecekler. Biz de hep beraber hazır ola geçeceğiz. Bakın şimdi hoparlörden herhalde söyleyecek, oradan söylerse istikrar maalesef gerek yok. Bak şu anda belediye hoparlöründen anons ediliyor. 21'de. Hoparlörden verecek herhalde. Şu anda Karabük Belediye Başkanı'nın hoparlörden, belediye hoparlöründen kutlama mesajı yayınlanıyor. Bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Geçin geçin. Uzak kalıyor olabilir. 9'a... Yaklaştı saat. Şimdi başlayacağız. Şöyle bakın. Yukarıya doğru. Bakın apartmanda da yukarıda balkonda insanlar var. Tekrar edelim. Burası Karabük. 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin açılışı Atatürk Çocuk Bayramı ilan etti. Koronavirüsle dolayı herkes evinde. Burası Şafak Sitesi. Şirin Evler. Şafak Sitesi'nin çocukları şimdi İstiklal Marşı'nı okuyacak. Türk bu şafak All Şimdi büyük bir alkış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Alkış seslerini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bütün apartmanların İçiniz evlerdeyiz. Apartmanlarda Herkes alkışıyor. 23 insan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu şekilde koronanın Şartlarını kutlamış oldu. Gördüğünüz gibi. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Çocuklar Teşekkür ederiz.